Faruk ne yapıyor ya dal şey arı mı topluyor daldan meşe arı yetiştirmiş şu dalı tut aç, üzerine düşmesin. Ta kesmesin, silkeleriz onu. Gelelim mi? Hı hı.